Herkese merhabalar bugün de Sniper modları oynuyoruz Geldi kendimi military e de attık Karşıdaki çatı alalım bir kurumada çıkar mı oradan bakarız Derken bir kardos 8 mi Aldık kardos 8 e ama Kankimiz aşağıya atadı Adam aynıydı ya. Ya hiçbir şey girdi hiçbir şey bulamadı he, bu arada. Bunu doldutalım. Ne var bunda? 8 var. Tamamdır. Devam ki. Devam ki, devam ki. Bunlar bize hafif almış ya, ufak gazı geliyorlar. Devamımızı aldım. Ayağınızı denk kalın beyler. Karlosan 2004'mi dolayı Tamamdır şu anda. Biz hazırız. Ne yapıyoruz? Devam ki. de mi çapta orada bana böyle geliyor. Koş. Koş koşabilirse. aslan size. Senden daha var mı? Varmış. Buradan geliyor. Hadi güle güle. Seni tazman'ın canavarı seni. 24. Herkes şu, şu an çok 24 ha bazen çok ararsın bulamazsın bazen aramazsın bulursun ya yani. Aynı o şekil şu an burası tamam mıdır gibi tamamdır gibi zıplayalım uçalım kaçalım Ben niye görmüyorum ben? Heh gördüm. SDO3 sv kaskın hayatını kurtardı. kankim ikinciye bak ikinciye kurtarıyor ama seni üçüncüye olabilir mi böyle bir şey olamaz tabii ki de ve üçüncüye böyle bir şey olmaz böyle bir şey olmaz üçüncüye siz fazla zorladınız kıyıya doğru gidelim biz ya hiç oyalamayalım dolaşalım etrafta elbet gözükünler şimdi derken nasıl gözüktü nasıl 1094 oynuyor Haydetek. Grup'u kurtardı kendi adam Geldim, geldim. Relax'erken o karşıda başka birisi var böyle şona çıkan. Ben desene. Saat mi istiyorum desene. Yani çok kastı kendimizi şu anda. Şu anda kendimizi bayağı zorladık. Boşar mermisini. Direkt koşalım. yani boş veririm şu anda benim sıkıntımız yok sudan gelen olabilir mi düz buraya bakalım yüzemedi Ayrıca yerini görmek istiyorum. İçeceğimizi içelim. Bize enerji lazım. Çünkü sağımız zaten daha adam var. He ben diyorum ne Aile güle, güle fazla oyalanma buralarda Hadi git Yerleri nerede Lan Arkadaşı kaldırabilir mi onu? Heh, daha doğru gelmeyeceğiniz mi? Siz naneyi yemediğiniz mi? bombalamasyon Bom, bomba, bomba, bomba, bomba. Tekrar etmek lazım. Kaç kez bomba derse o tutar, bu arkadaşlar. Güzel maç yaptık ya yani. İyi de. Kaç hasarımız var bakalım. 8 asal güzel ya güzel maç yaptık Hadi iyi oynar